Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yükleme yapmaya gerek yok ki. Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Gücün ne kadar az. Ayrılıyorum senden. Anladım. Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Direkt bedava arka arkaya on çekiliş. Kardeşim, kardeşim. Yükleme yaptın mı? Yükleme yapmaya gerek yok ki. Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yükleme yapmaya gerek yok ki. Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Az önce yanılmışım. Benden sakın ayrılma. Kardeşim. Kardeşim.